Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Resident Evil 2'ye şey çok özür dilerim dinim suçtu. Resident Evil 2'ye kaldığım yerden devam edeceğim. Yalnız şimdi şöyle bir durum var onu da söyleyeyim. Aslında ben oynadım çektim fakat çekmemiş. Gene her zaman başıma geldiği gibi böyle bir sıkıntı. E, OBS'den kaynaklı. Şu an kaydı alıyor diyor. Esas yalan bilmiyorum. İnşallah alıyordur. Almadığı zaman çok sıkıntı yaşıyorum. İnşallah olacak yani bu sefer. O yüzden şöyle yapmayı düşündüm. Zaten oyunun çok kısa bir kısmını oynamıştım. Ee, hikayeye yeni başlayacağım. Tekrardan yani sıfırdan başlayacağım. Ee, standart modda oynayacağım yine. Şimdi yeni baştan baş... Aynen. Şimdi zaten buraları izlediğimiz için geçeceğim arkadaşlar. Çünkü birinci bölümünü silmeyeceğim. Hızlı bir şekilde. Yani bu da sürekli niye kapatıyorsa onu da anlamadım. Bir kez daha bakayım da. Yani kaydışı oluyor mu? Şu an oluyor diyor. İnşallah oluyordur. Yani oynamıyorsa gerçekten söyleyeceğim bu sefer. hızlı hızlı geçiyorum Aynen Burayı da geçtim Ah Brett <gülüyor> Ya benim anlamadım karakola niye gitmiyor Yani o kadar oynadım Bir saate yakın oynadım neredeyse. Karakola gidemedim Ne thing yavrum Valla bu kadar mı? önce eliksir dokunmuştum ki Ya yani çok hızlı bir şekilde geçti. You okay? God, this all happened so fast! I don't know. One fucked up thing always leads to another. It's like Arklay on steroids. I hey! Hey, wait! Down here! Damn it. Don't be this many people be infected? hiç mücadeleye gelmezsin The only safe place is bakayım şöyle. Buraya tekrar geleceğim. Sir, what's your name? I can't just leave you behind. It's Dario Rosso. And yeah, right want to steal my house dan nemesis patlatıyor bro. Start, damn it. It's my turn, bitch. I think we're in the clear Oh come on Who's the dipshit that closed this? Sorry we're gonna have to go around Hey what do you know about that monster? Nothing I never seen anything like it But it's no zombie It knows what it wants and won't stop till it gets it But you like that a man? No thanks, he's all yours <laughs> I promise you, doing? I promise you I'm with the Umbrella Biohazard Countermeasure Service. UBCS, for short. Are you kidding me? Are you fucking kidding me? You guys are the ones who caused all of this! Whoa, whoa, oh, whoa, whoa! What are you talking about? Look, you don't have to trust me, but I'm going to the shelter. You coming? Come on, it's this way. E aslında çoğu yer işte böyle ateş etmeden geçiliyor. Neyse, buralar First things first. We need to get you geared up. Head up to street level. You'll find supplies there. bir şey var. Mı? Zaten üretim rehberleri falan onlar belli. Şu makyem silahını bulabilirsen. Artık hunterler de gelecektir yani oyun ilerleyen bölümlerinde. Ziyitleri geç. Zaten daha önce de buralar Merkezindeki gücü açacağız ki da, yemin ederim biraz önce açmıştım Oynamıştım yaklaşık bir saat Al sana teçhizat Şurlarda bir şey var yani Bu maymuncukla açılacak Ay mıcırt ileride Metro istasyonu zaten geri döneceğim. Ben işte söndürecek o. Got to put this out. inceleyeceğim şöyle incele bakayım yani bunu şey yapıştırıyor işte o panıt gibi bir şeye o zaten resmden 3'te daha önce de vardı ama ileride kapıyı açıyordu bizi 38 tane mermi var şimdi yeter galiba ee, aynen buradan geldim şuradan devam edelim <gülüyor> Bakayım şöyle bir etrafa hızlı bir şekilde Allah yani Bu hareketi yapmak lazım Habire Şöyle bir gideyim Aa, Eczanede şifre var diyordu Bas şunu kafasına Bas bas bas sola 3 sağa 7 sola Allah, gene mi var? Ha envanter dolu. En Sınav ya <coughs> Çak çak çak lazım. Yo inanamam. Şöyle. Ha kasa. Ha 9 sola. 3 sağ 7 sağ olması lazım. nemesiz geleni kadar devam. Bu gelince artık zaten bir anda işler sarpa sarıyor. Ben daha önce şu yukarı çıkmadım. Hiç yukarı çıkma gereği hissetmedim. değil olsa çıkardım da hiç çıkacak şey olmadı. Lan ondan değil be. Aşağıda mı? Yukarıda. Nerede? Burada bir yerde. Hah. Envanter dolu olmasa şaşırdım zaten. Bir dakika ne barutuymuş. Neyse ihtiyacım olursa dönerim işte böyle bir kere oynadım sadece bak ne kadar artıyor ne kadar değişiyor böyle oluyor. neyse ben bunu alırım zaten yine gelirim buraya. iyi şey var <gülüyor clear> artık ya. Dünyaya ateş Abi burada bir şey var. Bu Bakayım. Aynen, aynen. Bu katta bir yerde. Ne olacak? Barut var. İsa. Evet. Bu ikisini birleştiriyorum tamam, Allah Ezan devam etti. bir hamle. Tamam, metro çalışanı işte buraya şey koymuş pompalı ondan bahsediyor. Tamam Hay ağzına çikireyim. Burada şey yok değil mi? Sandık. lazım bir yerde ya, <gülüyor> alla. Allah ne pis bir insansın sen <gülüyor> This must be the subway company's offices. yok hiçbir şey olmaz çünkü elektrik yok şimdi biz yangın şeyini aldık bu yangını söndürmeye gidelim Yangın oldu. şuradaydı. Buraya kadar gideceğiz. Var mı kestirme bir yeri? Yine bizdandı işte böyle yanlış sözlüğümüz vardı ama tabii çok uzun zaman sonra oluyordu ee, Şimdi gel babana Bir tane sandık Heh ya Şimdi tamam maymuncuk zaten burayı açacağız. Şöyle bakayım. ÜBCS. <Gülüyor> <Şurası> Ni <ne? Gülüyor> Nikolay gelip bunu öldürüyor burada. Aa ama biz. Hadi. Pardon ben oynadım ama. Neyse buradan sonraki izleyelim Çünkü çekmedim. Yani çektim de çekmemiş daha. İşte bu şehirde, bu şekilde e, portatif akülerin olduğunu söylüyor Bu adam da intihar etmiş Bu bir CS askeriymiş kendisi <Gülüyor> Tamam devam <Gülüyor> O elektrikli aküle fazla yaklaşmayın ya İşte onları bir durdurma maliyetini kullanabiliyoruz. Evet gireceğiz. Muncuk da açılacak. Ha, ses. Ha! Şerefsiz. Yani şimdi barutum yok bir tane daha alırsak birleştiririm Bunu hemen almama gerekiyor, boşuna envanter doldurmayayım. burada rota oluşturuyoruz ama şu an elektrik olmadığı için on tane yeter diye tahmin ediyorum çaası iyi Şimdi buradaki örüzecekler boğazımıza bir şey sokuyor. yeşil bitkiler o kurtçukları çıkartmaya yarıyormuş O mektupta ondan bahsediyor İçeride dört tane ana şalter var O dört tane ana şalteri açacağız Şurada da maymuncuk var şunun elinde. onu da alalım Direkt Üstüne Koydum Bu Maymuncuk Kaybolmasın diye Bir Tane Varmış Kaybolmasın diye Çantaya Koymuşlar Çansı Biraz Labirent Gibi <Gülüyor> Hah Evet <Gülüyor> şimdi parasitlendik bunlar parasitleri boşaltıyor mert olsun. Here çabuk, çabuk, çabuk. Aa, şey Neyse ya zaten döneceğim buradan. Ulan var ya, tapaç gözlü hayvan. Diğeri kim bari bu şeye bak Hay senin ağzına Yüzüne Çabuk ya bir mermelik işi varmış ya boşuna uğraşıyoruz koş Vallahi şu reflex olayının iyi çalışmak lazım Şimdi çıkıyoruz buradan. 만fist şimdi bu kadar i̇şte Şurada basit kilit şimdi şu kilitlerin hepsini açmak lazım burada kilitler de var kilit. Carlos it's Jill. I've restored power to the subway nice going next up is the traffic control system. It should be in the subway company's offices right I think I know the building really way to go partner. One step ahead not your partner Şimdi Shhhhh Basit Filips abi Hadi bakalım. Burada buradan mı bunlar Dur. Şunu bir bırak. Şu üzerime yani görüyorsam da şey yapamıyorsam harbi yazıklar olsun bunlar acaba aşağıda mı? daha o şekilde gösteriyor de her şükür. Şimdi Şimdi çıkıyoruz. Bir bakayım şöyle. Biz buradan geldik ee, Şimdi şu garajın olduğu yere bir gidelim Arkamda falan daha bir şey yoktu çünkü mavi oldu zaten <gülüyor> ya. Ulan demin de gördüm gene aynısı oldu Dön diyorsun bebeğim de dön öyle hemen Dönmesi kolay mı? Şurada zincirli kapı var burayı da açmak lazım. Aşağıda da zincirli kapı var Ben buraya gideceğim şimdi metro kontrol odasında <Gülüyor> <Haydi, hayvanım>. ama <Gülüyor> Koş kızım koş Sağdan geçemiyorum abi Şu atım, geldim, geldim. Şu zincirli kapıyı kıracağız Sonra da şurada bir zincirli kapı var Artık oraya geri giderken kırarız. 그냥 스비바 I'm in the control room. Now what? Nice. Now you got plot out a Okay, give me a sec. Aç, aç. Şimdi dur. Şurada başka bir şey kaldı. kalmadı. All right. Bak, where, where we headed? The train is stopped at Redstone Street. We need to reach Fox Park Station. Can you program programlayabilir miyiz? Hey, ben Supercop'im. Ben Şimdi şu... R01 Sonra... Çünkü çizmiştim şimdi ben mantığını anlatayım. Şu en alttaki, şu FO01 yazan gideceğimiz yer. Ben biraz önce biraz uğraştım. Sebebi de şu. Ben alttan yukarı rotaları zannettim ama yukarıdan aşağıymış. Yani ilk durak en üstteki, son durak en alttaki olacak şekilde. Şimdi haritada kırmızı işaretli yerler var çarpı olanlar değil de şu mesela çarpı olan yol yok demek. Onun altında bir çizgi var böyle. Kırmızı bir çizgi var. O alt taraftan gidecek demek. O da işte 1-2 diye gidiyor. Şimdi fa 0-2'ymiş mesela. Fa, ust, fa ustun fa'sı. 02 yani alttaki yol. Daha sonra ra 0-3. Aynen. Öyle herhalde Şarkı to işte to dur bir dakika Şimdi. Şimdi Fox 01'e geliyor Şu Send 02 Şu Ha aynen Şu Ra 03 Niye olmadığını söyleyeceğim Demin de aynı hataya düşmüştü Hayır Şimdi bu red zaten başladığımız yer yuvarlak içinde olan trenin zaten olduğu ya o yüzden bunu buraya yazmaya gerek yok. O zaman bu 01 olacak. Pardon. 02 olacak bir alttaki. <gülüyor> <gülüyor> ha, Carlos it's me. I finished the subway you are amazing. Tough as nails too. Hurry back to the station. We'll make sure the subway is ready to depart. Şimdi bir de buradan çıkması var. Yani kenardan mı geçmek mantıklı yukarıdan mı dedim ama tabii ki de onluk yarılardan geçmek daha mantıklı bu cebine bakıyor. İyi buraya girmiyor Allah'tan. Şimdi Ervatte ha. Şimdi anahtar öyleleri bırakma demiş. Mesajını bunu çöp çıktığı için, ya yani bunu daha bir yerde kullanamayacak istersen at demek. Sattım bu yüzden. Evet. Çok iyi geldim Çok iyi geldim Şimdi Dur Şunu şöyle alayım Bunları zaten biz buraya takacağız Bir yeşili var Oradan da magnum silahı çıkar büyük ihtimal daha buraya geleceğiz Meme Sistan kaçtık treni çalıştık şimdi Carlos'un yanına gideceğiz şurada bir sebe atayım Hem şu güzel müziği dinleyelim hem de çok kısa bir özet geçin Şimdi en son e, elektriği hallettik e, metro istasyonundan metro için rotayı çizdik Şimdi Carlos'un yanına gidiyoruz Sonrasında bakalım ne olacak Biz izlemeye devam edin çok sağ olun arkadaşlar bu ara tekrardan Hepinize teşekkür ederim bir sonraki bölümde görüşürüz o zamana kadar kendinize iyi bakın Hepinize hoşçakalın Aynı zamanda bir bakayım. Kayıt yapmış mı? Yapmış. Tamam. Hoşçakalın arkadaşlar.